Bugün Avrasya Hastaneler Grubu'ndan iç hastalıkları uzmanı, değerli hocamız, uzman doktor Sedat Işık'la birlikteyiz. Kendisiyle özellikle troit bezi nedir? Belirti, teşkil tedavisine, sağlık açısından önlemlerini nasıl almalıyız? Sizler için soracağız. Ekip adına ve sizler adına hocamızı bekletmeden hemen merhabalar, hoş geldiniz diyoruz. Çok teşekkür ederim. Hocam özledik sizi. Bayağıdır sizinle canlı yayında buluşamıyoruz. Tabii yoğun iş temposunda evet. vakit ayırdınız. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Sefalar çok getirdiniz çok diyorum. Sağ olun. Güne erken başlayan hocalarımızdansınız değil mi hocam? Evet, genellikle erken başlıyorum doğru. Peki özellikle tabii birçok salgın hastalıkları da günümüzde görüyoruz. Gribiden nezlesinden zatürreye kadar gidiyor ama bugün tropik hastalıklarını konuşacağız. Öncesinde tiroid bezi nedir diye soralım. Görevi nedir? Sonra da tedavi aşamalarını konuşalım. Tabii. Tiroid bezi vücudumuz için çok önemli işlevlere sahip hormonları salgılayan bir bez adem elması olarak bilinen halk arasında kıkırdağın altında yer alır. Yaklaşık 4-5 kesme şeker büyüklüğünde bir bezdir. Evet. Ve iot alımı bağlantılı olarak daha büyük olabilir, gebelerde daha büyük olabilir. Birçok hormon salgılar, T3-T4 dediğimiz hormonları salgılar ve bunlar vücuttaki birçok sistemin işlevi açısından çok önemlidir. Bir anlamda vücudun enerji düzenlenmesinde tiroidin çok büyük rolü vardır. Özellikle kalp e, kaslarının kasılması ve e, ritminin düzenlenmesi, bağırsak ve mide hareketlerinin sağlanması, e, onun dışında üreme fonksiyonunda çok büyük rolü var. Yani kısırlığın önemli nedenlerinden biridir tiroid hastalıkları. O yüzden öncelikli olarak e, sorgulanması gerekir böyle hastalarda. E, onun dışında deri yapısında, kemik yapısında e, çok önemli işlevleri vardır bu hormonların. Dolayısıyla da Tiroit hastalıkları gerçekten e, araştırılması gereken, e, bir hastalık durumunda ilk bakılması gereken değerlerine hormonlardan biridir. O zaman e, sizin anlatımınızla bizim öğrendiğimiz tüm organların etkilenmesi başlangıçta? Yaklaşık olarak tabii Yaklaşık. ki. Tabii ki ya, özellikle çocuklarda e, ve gebelerdeki e, sorunlarda, tiroid sorunlarında, Nörolojik gelişimde de sıkıntı yaşanabiliyor, beyin gelişimde de sıkıntılar yaşanabiliyor. Dolayısıyla rutin tarama olarak şu anda özellikle gebelerde bakılmaktadır tiroid hormonlarına. Evet. Peki özellikle hocam iot alımı Tabii e, gündemde danışanınız dedi tabii. ki tahlillerim gerekiyor mu hocam evet dediniz. Siz de baktınız ki iot alımına destekleyici gerekiyor. Hı -hı. E, peki e, tiroid hastalıklarında e, arasında risk var mıdır diye soralım tabii. özellikle iot alımı konusunda neler Şimdi. Iot tabii çok önemli bir konu tiroid hastalıkları için vücudumuzdaki iotun yaklaşık yüzde 80'i tiroid bezinde bulunuyor. Dolayısıyla e, iot eksikliği olan durumlarda tiroid hastalıkları çok sık görülüyor. Hatta endemik goiter dediğimiz e, belli bir yüzdeyle o bölgede tiroid hastalıkların görüldüğü bölgelerde e, görülmüş ki özellikle içme suyunda, toprakta e, düşük oranda iot var. Türkiye'de de Özellikle Karadeniz, özellikle Doğu Karadeniz, merkez olarak Trabzon diyebilirim. Onun dışında göller bölgesi, Isparta-Burdur civarı ve Doğu Anadolu bölgesinde endemik Water Vakaları daha önceden çok daha sık görülüyordu. 90'lı yıllarda zannediyorum bir kanunla tuzların iyotlandırılması biliyorsunuz marketlerde aldığımız tuzlarda iyotlu tuz yazar. Evet. Bu bir kanunen gerçekleştirilmiş bir uygulama. Evet. Iotlu tuz kullanımıyla bu oran çok düştü. Gerçekten artık eskiden biz hastaneye gelen hastalarda siz de şahit oluyorsunuzdur. Böyle boynunda kocaman kitleler evet. olan guatr vakaları evet. evet. çok sık görüldük. Onlarda bir azalma oldu gerçekten. Görülmüyor. Ve bu iotun, tuzdaki tek iotun kullanımı çok önemli. Biz hatta biliyorsunuz şeyler var, işte kaya tuzu, himalaya evet, tuzu evet, kullanımı evet. çok... Evet, var mıdır diye soruyoruz. Aslında bu yanlış bir uygulama çünkü onlarda iot yok aslında. E, tabii iotun tuz dışında alındığı besin maddeleri de var. Mesela deniz mahsulleri, onun dışında e, sebzelerde e, var özellikle. E, fakat e, iot Tuzdaki iot, aldığımız iotun önemli bir kısmını içeriyor. Dolayısıyla bu iotun e, aslında korunması da ve kullanılması da önemli. Uzmanların dediğine göre e, tuzdaki iot bazı şekillerde kaybolabiliyor. Mesela ışık alan ortamlarda saklandığı zaman, e, havalanması fazla olan e, açık ortamlarda saklandığı zaman, ısıtıldığı zaman e, buradaki iotun önemli oranda azaldığı. Mesela e, haşlamayla e, başta yani yemeğin diyelim ki, başında konduğu tuz %60-70'inin kaybolduğu haşlamayla e, ifade ediliyor. Dolayısıyla bunu da bir anekdot olarak söyleyebilirim ki yemek e, yaptıktan sonra tuzların eklenmesi daha mantıklı bu anlamda. Ben tam tersi çok, hocam. Çok çok e, asa önemsiz gibi görünüyor evet. ama gerçekten tiroid hastalıkları toplumda çok yaygın e, ve tersi Tuzun iotlanmasının bu denli e, olumlu etkisi olduğu düşünecek olursa ki %50-70 oranında azalmış olduğunu okuyoruz bu hastalıkların yapılan çalışmalarda, e, iotun korunması da önemli. O yüzden e, iot eksikliği gerçekten hem tiroid hastalıklarının gelişiminde e, hem de e, nodüllerin oluşumunda da e, iot olduğu önemli olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bu iot işi önemli.